Çocukken spor yapmayı çok severdim. Zamanım oldukça dışarı çıkar ve oyun oynardım. Akademik açıdansa matematik ve fen bilimleri ilgimi çekerdi. Bir yıl başında annemin ve babamın bana aldığı kimyaseti uzun süre en sevdiğim şey oldu. O kadar çok oynardım ki neredeyse bir keresinde evi yakıyordum. Pixar'daki ilk filmim, Pete Zone tarafından yönetilmiş kısa bir film olan Parçalı Bulutlu'ydu. Bulut karakterler sert yüzey karakterleri olmalarına rağmen parçacıkları kullanarak onları pofudu karakterler haline getirmiştik. Efekt sanatçısı olmanın en sevdiğim yanı çalıştığımız şeylerin çeşitliliği diyebilirim. Su, ateş, havai fişekler, duman ve toz her şeyden biraz biraz var. Efekt departmanında her zaman takımlar halinde çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız şeyi sahnelere bölüp paylaşsak da her adımda birbirimizin neler yaptığını kontrol edip kullandığımız yöntemleri karşılaştırıyor, sorunlara birlikte çözüm arıyoruz. Çünkü bu büyük bir takım çalışması gerektiriyor. Birbirimizden yeni şeyler öğrenir ve yaptıklarımızın birbirine benzemesi için ortaklaşa çalışırız. Efekt departmanında büyük sorunlarla da karşılaşıyoruz ve çoğu zaman birinci, ikinci hatta üçüncü denemelerimiz bile başarılı olmayabiliyor. Doğruyu bulana kadar denemek zorundayız. Çok zor olan sahnelerde doğru yöntemi bulana kadar 15-20 kere başarısız olduğumu söyleyebilirim. Hatta çoğu zaman doğru yöntemi bulduktan sonra bile her şeyin tam anlamıyla oturması için ufak tefek düzenlemeler yapmak gerekiyor.